Kullanıcı şifremizi nasıl değiştirebiliriz? Diğer ana sayfası üzerinde arama alanına kullanıcı yazarak veya ekranımızın sağ üst köşesinde bulunan profil ikonuna tıkladığımızda kullanıcı ayarı penceresini görüntüleriz. Buradan seçenekler altında bulunan şifre değiştir seçeneği ile mevcut şifremizi yazarak Yeni bir şifre belirleriz. Şifremizi kaydederiz. Diye istemci ile sunucumuza bağlanırken sunucu ismimiz, kullanıcı adımız ve yeni belirlediğimiz şifre ile sisteme giriş yapabiliriz.